Merhabalar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar bugün sizlere çıtır mı çıtır harika hem çok kolay pratik lezzetli İsterseniz kurabiye deyin isterseniz çörek deyin ama çok lezzetli ve atıştırmalı Evet yapımı çok kolay gerekli olan sadece 3 malzeme arkadaşlar baklavalık yufka tahin ve şeker Nasıl yapıyorum derseniz arkadaşlar Tek kat baklavalık yufkaya ortasına her yerine gelecek şekilde tahın serpiyorum. Daha sonra ikinci kat yufkayı da üzerine yerleştiriyorum. Tekrardan tahını sürüyorum her yerine gelecek şekilde ve bolca şeker serpiyorum arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde fırçayla dağıtıyorum tahını ve şekeri. Tekrar yufka, tahın, şeker olarak katlarımı tamamlıyorum bu katları sizler istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz Arkadaşlar 4 yapabilirsiniz 5 yapabilirsiniz Ben 3 kat yaptım bolca şekerde serptikten sonra güzelce rulo sarıyorum gördüğünüz gibi bakıl balık yufka birazcık taze değil gördüğünüz gibi dağılıyor ama maalesef buradaki yufkalar bu şekilde genelde arkadaşlar ama hiç sorun değil zaten keseceğim için bu şekilde dağılması sorun olmuyor yani yaklaşık bir buçuk parmak kalınlığında şeritlere kestim bu şekilde çöreklerimi hazırlıyorum arkadaşlar yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine Biraz aralık bırakarak diziyorum. Evet, gördüğünüz gibi tahınlı çöreklerim bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Geri kalan baklavalık yufkamadan bu şekilde börek yapmıştım. Bu börek de harika oluyor. Tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. İkisini bir pişireceğim. Fırını önceden 180-190 dereceye açıp ısıttım. Böreği fırınımın en taban katına koydum ve çörekleri de orta katına koydum. Renk kalana kadar Pişiriyorum yaklaşık 20-25 dakika arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtır çıtır oluyor şeker ve tahın birbirine giriyor ve inanılmaz güzel oluyor. Evet artık pişti, fırından çıkartabilirim böreğin pişmeye devam edecek. Kontrol ederek pişirelim arkadaşlar. İstediğiniz renge geldikten sonra fırından çıkartabilirsiniz. Evet biraz nefesledikten sonra pudra şekeri serpip servis yapalım. İnanılmaz güzel oluyor ve çok kolay bir atıştırmalık çayın yanına. Değişik ve farklı kolay tarif istiyorsanız bu lezzeti denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.